Merhaba arkadaşlar, 10 dakikalık şey göstermeyeceğim ne denir onun adı yani o oyunu o yüzden de yani her dersten sonrasını uğraşamayacağım o zaman hayır ben de kaynede mi oynayacağım ders post kaynede ekran kaynedeceğim valla burdayım ben iyiyim böyle eşyanın ortasında olalım Evet görüşürüz Ohta